E biliyorum, sana vatan diyecekler. Ve onlara de ki, Bu vatanınız ne ile sulanmış? Ve sana millet diyecekler. Sen de onlara de ki, Öyle ki milletiniz baştan aşağı şirke bulanmış. Ve yine sana diyecekler ki, Ya bayrağımız? Sen de onlara de ki, Bayrağınız Rabbim olan Allah'ın katında ne zaman meşruiyet kazanmış? Ve de ki, boşuna ölümlü ilahlarınızı övmeyin. Bütün ilahlarınızın ölüp sizi yalnız başınıza bırakacakları gün gelmeden önce Rabbinize bu şirk dolu hayatınızdan dolayı tevbe edin.